23 Nisan özel hoş geldiniz. Ben İmran Acu. Bildiğiniz üzere 23 Nisan Ulu Anlar Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Böylesine güzel bir günü sakaklarda kutlayamasak da coşkunuzdan bir şey kaybetmiş değiliz. İzleyicilerimiz için ufak bir sürprizimiz var. Ülkemizdeki ve başka ülkelerdeki çocukların gönderdiği videolardan bir derleme yaptık. Ekranlardan sizlerle. Merah neyim içeri, tiz April aj. Nam had, dixir yudh tuti Happy tiz April aj. Privet, ya Elisa, duvar dast vüapriliya, siddin amoyizdeliya. Görüşürüz. Bonjour, je suis Adal, ajov duvimans, 3 avril. Je ne feta tolis, en fond, Euro. I'm 14 years old and we all happy to our national sovereignty and chill stay. Thank you a See you. Bona. So Isabel. No ha bonito a Turkia cosa la scarna virus. Pero microton está continuo. Believe it, te despiadol <gülüyor> Merhaba, ben Üveys. Her şeye rağmen bu yıl Ulu Önder Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Ekranda gördüğünüz pırıl pırıl gençler farklı ülkelerden, farklı dillerden 23 Nisan coşkumuza ortak oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Evde kal Türkiye, sağlıkla kal.